Değerli seyirciler, Business Channel Türk TV stüdyolarına ve yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Hocam zaman zaman ihtiyaç ve yoğun istek üzerine sizleri konuk olarak davet ediyoruz, uzman olarak davet ediyoruz. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Davetimize icabet ettiniz. Bugün evet. e, şöyle bir genel anlamda yoğun hem sıkıntı var hem talep var hem merak var hem e, öğrenme isteği var. Gençlerde yani özellikle ergen yaştan itibaren 18 yaşa kadar olan süreçte 21 yaşa kadar olan süreçte ergen depresyonu nedir? Bunu veliler, öğretmenler, ergen yakınları nasıl anlayabilirler? Ergenlik çocuğun çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım atmadan o aradaki dönemdir. Ama her çocuğun ergenliğin yaşı farklıdır. Kimisi 12-13 yaşında ergenlik sıkıntılarını yaşamaya başlar ya da o döneme girer. Hormonal dengesi. Kimisi daha farklı 17, 18'de bulabilir. Bazıları da geçer ergenlik dediğimiz 20 aşan dönemlerde girebilir. Bizim ergenlikte en korktuğumuz şey çatışmalardır. Bu çatışmalar kızların genellikle anneyle, erkek çocuklarının da babayla olan çatışmaları ya da kişiliklerinden kaynaklanan problemler bile çevreyle çatışmaları. Bunların hepsi de ergenlik depresyonu dediğimiz sıkıntılardır. Burada önemli olan ailenin bir sıkıntının tıbbi manada mı olduğu, psikolojik manada olduğunu öğrenebilmesi için yardım alabilmesidir. Eğer bir çocuk gerçekten norm dışı hareket ediyorsa ergenlik dediğimiz şey öfkelerin en uçta olduğu dönemlerdir. Fakat burada bir tık fazla ise depresyonda buna eşlik ediyorsa o zaman demek ki bir Danışmandan yardım almak gerekir. Özellikle annelerle çatışma daha çok evde karşılıklı yaşamın çok uzun olduğu dönemlerde. Çünkü çocukların dışarıdaki hayatları çok kısıntılı. Dışarıya çıkamıyorlar. Ebeveynin de çocuktan beklentisi var. Nedir? Ya ders çalışması, ya kitap okuması, ya da evin sorumluluğuna katkısı. Odanı topla. Dersini çalış. Bırak şu telefonu. Bırak şu tableti, sorumluluklarını almasını istediği yerde ebeveyn, çocuk da bunları yapmayı reddediyorsa çatışmalar başlıyordur. Bu çatışmaların sonucunda gerilen ipler çocukta ve ebeveynde nefret duygusunu geliştirir. Çocuk ebeveynden nefret eder ve dışarıya doğru gitmeye başlar. Çünkü anne baba değil, Dışarıdaki arkadaşlar onun için daha doğru kişilerdir. Çünkü orada kendisiyle aynı sorunları yaşayan birçok çocuk vardır. Birçok genç vardır. Onu onlar anlar. Fakat evdeki anne baba anlamaz. İşte orada çocuğumuzun dışarıdaki yaşama adım atması demek çocuğumuzun hayatını dışarıdaki kişilerin şekillendireceği demektir. Ki çok korktuğumuz şeyler bunlar. Ki gençlerde dürtü kontur bozukluğu varsa çocukluktan gelen, komut almama, itirazcılık, her şeye karşı gelme dediğimiz sıkıntılar, e hormonal dengeleri de alt üstse eğer, evden kaçışın sebeplerinden birisidir. Bebeğim bu sefer çocuk dışarıdaki yaşantısına daha çok vakit ayırdığında kendilerini dışlanmış hissederler, ve bu sefer çocuğa farklı baskılar. Arkadaşlarını bizden daha çok seviyorsun. Dışarıdaki insanlar seni yanlış yönlendiriyor. Bize vakit ayırmıyorsun. Dışarıdaki insanlarla daha çok vakit geçiriyorsun dediğinde çatışma daha grift bir hale geliyor. Peki gençlere ne düşünüyor? Yani ergenler ailenin böyle hissetmemesi için nasıl bir davranış sergilemeleri gerekiyor? Ailelerine, eğer aileler onlara yardım etmiyorsa onlar ailelerine yardımcı olabilirler. Belki Şimdi de. şöyle düşünelim yani 17-18 yaşındaki bir çocuğun ondan çok daha yaşça büyük olan 40 yaş civarındaki ebeveynine öyle bir konsept çizerim. Mümkün değil yardımcı olması burada. Çocuğa ebeveyni yardımcı olması çok önemli. Benim çocuğumun davranışı farklı bu risk sınırına giriyor deyip eğer bir uzmandan yardım alırlarsa tabii ki en doğru yol bu hiçbir çocuk diyebilir mi ki annesine beni psikoloğa götürün siz duydunuz mu benim hayatım boyunca iki vakit bana geldi çok nadirdir çok nadir <gülüyor> binde bir yani çünkü Anladım çocuk kadarıyla. evet farkındalığı çabuk gelişmiştir yaşadığı sıkıntıların normal olmadığını bilir internet dediğimiz zaten piyasada Evet, çocuk yazıyor, başım ağrıyor, çıkıyor sebebi, evet aileyle geçinemiyorum, sebebi çıkıyor, artık her şey internette yazıyor. Bir de orada yardım alması gerektiğini hissediyorsa, o zaman belki de ebeveyni, beni bir psikoloğa götürün diye yönlendirebilir. Ki dediğim gibi, eğitim hayatım boyunca iki tanedir. Bir 13 yaşında bir kızdı, çok tatlı hezeyanlar yaşamaya başlayınca, o hezeyanların normal olmadığını öğrenmiş. Ve o zaman başvurmuştu Yine bir genç delikanlımız takıntılarının onu çok yoğurduğunu, arkadaş ilişkilerini bozduğunu öğrendiğinde ve hissettiğinde o zaman bizden yardım almaya gelmişti. Onun dışında anca ebeveyni artık burasına gelmiştir. Evet. Ve demiştir ki bizim çocuk delirmek üzere bari bir yardım evet. alalım. Çünkü onun kafasındaki fikir odur ebeveynin. Farklı davranıyor. Çılgın şeyler yapıyor. Bizi dinlemiyor hocam. Bize karşı geliyor hocam. O zaman bize gelirler. Yoksa çok kolay kolay yani ebeveyn çocuğunu bize getirmez. Ya da okul çevresinde saldırganlık varsa, dürtü kontrol bozukluğu dediğimiz, kişiler arası ilişkilerde problem, çabuk suça karışma, çabuk karar verme ve bu kararların yanlış olması bunun hayatını kötü etkilerse, o zaman bize gelirler. Ya da derslerindeki ani düşüşler, farklı sosyal çevreleri bulaştığını hissetme, o zaman bizden eğitimci olarak ve uzman olarak yardım isterler. Onun dışında çok nadirdir bize yardıma gelmeleri. Evet. Peki çocuklar gelmek istemezse, aileler sizin gibi uzman klinik psikologlara, pedagoglara, e, tek başlarına yani ebeveyn olarak bazen baba bile reddedebilir, anne bile e, ediyorlar, reddedebilir. Ediyorlar. Yani aile üyelerinden birinin ergene yardım için gelmesi onlara ne gibi faydalar sağlar? Şimdi farkındalık dediğimiz şey bizim için çok önemlidir. Farkındalık nedir? Benim yaptığım bu davranış karşımdakini üzüyor mu? Ya da onun yaptığı davranış beni üzüyorsa ben ne yapabilirim? Hem ona nasıl yardım edelim hem kendimi nasıl mutlu edebilirim. Bunu çözmek için eğer çocuk gelmek istemiyorsa ki ergenler psikolog lafını duyduklarında asla gelmek istemezler. Biliyorsunuz toplum arasında da böyle bir sıkıntı var. Önyargıdan dolayı mı Tabii gelmek ki, istemiyorlar? Ben deli miyim de ben bir psikologa gideceğim. Çünkü hala bizim ülkemizde bir psikolojik yardım almanın faydalarını biz anlatamıyoruz. Çok zor çünkü dışarıdan gelen negatif şeyler var. Neden yardım alıyorsun? Çok büyük bir sorun var. Yok hayır. O zaman neden gidiyorsun? Ama yardım alıyorum. ha Demek ki sende bir sıkıntı var. Bu kadar basit. Halbuki hayatımızı daha güzel düzenlemek. Keşkelerimizin, amalarımızın olmaması için. Ya da yaşadığımız ortamda, ebeveynle ilişkilerimiz daha güzel olsun. Ya da arkadaş çevremizde daha güzel olsun. Daha sata yapabilirim ...diyip farkındalığımızın gelişmesi gerekir. E, bunun için yardım almak çok güzel. <gülüyor> ama çocuk gelmek istemiyor ise... ...yalnız ebeveynin gelmesi de bir adımdır. Doğru. Ki terapilerde hep şuna dikkat ediyoruz. Hocam çocuk düzeldi ama... ...biz de galiba biz de eskisi kadar bağırmıyoruz. Eskisi Hı. kadar yargılamıyoruz. Eskisi kadar... Sen neden böylesin demiyoruz veya diğerleriyle kıyaslamıyoruz. O zaten başlı başta bir sorun hocam. Hocam anlayamadıkları şey şu ebeve ebeveynin. Ya herkesin genetiği farklı. O genetin içindeki sıralamalar farklı. Komşunun çocuğuyla da arkadaşla aynı olamaz ki çocuğumuz. Zekası da aynı değildir, davranışta da aynı değildir. Davranışta da zaman içinde gelişen, zaman içinde de Güzelleşen bir oturumdur. Burada eğer biz komşunun çocuğu gibi davranmasını, akrabamızın çocuğu gibi okumasını, düzgün davranmasını, düzgün eğitim hayatı olmasını istemek kadar saçma sapan bir şey yok. Ama biz nedir hep eşleştiririz, hep kıyaslarız. Beklentimiz hep çoktur. Beklenti çok olunca çocuk da ebeveyni mutlu edemeyince çatışma başlar. Çok basit bir çatışma anlatayım. Kendi çocuğumla ilgili. Ben çok fakirlikle okuyan bir insandım. Fakat çocuğuma çok güzel kitaplar aldım. Ve onun benim gibi okumasını istedim. Mersem yanlışmış bu. Ben de eğitimciyim bakan yaptığım hataya. Ne yapmak mu aslında? Ve çocuğum aslında. bana şey dedi bir gün. Ben senin gibi de okumaya meraklı değilim ki dedi. Sonra dedim ki evet bu benim gibi sözelci değil ki. O performansı iyi olan bir çocuk. O okumayacak. Çünkü benim gibi... Diğerleri süpürken gazete kağıdını alıp da okuyayım diyebilecek bir kapasite yok onda. Yalnızca işin yaradığı kadarını okuyan bir çocuktu. Nazım oldukça bakıyor. Ha. Ve sonra baktım ki yıllar sonra yaşa artık 30'a gelmiş. Şu kadar bir kitap almış. Başlangıç için. Dedim ki çok geç annem bu. Bu kadar bir kitap. İskender Pala'nın en ağır kitaplarından. Dedim ki bunun için biraz daha altyapının iyi olması lazım. Ama anne hani çok hoşuma gitti. Bir zaman başlasın okusun. Çünkü işe gidip gelirken metroda okumak için almıştı. Ha, demek ki bizimki biraz geçergen oldu. Evet. Geçergen oldu. Demek ki beklentimi ben kendi bakış açımla değerlendim. Ya işte. Siz aslında güzel kitap sunarak onu sundunuz. Sundum. Ama yer ama yemez. Bu bir manevi gıda. gıda. Benim oğlum da... E, Birçok kitap yerine ben dedi bin sayfalık işte büyük bir sözlük alacağım. Bunun içinde Türkçenin bütün kelimeleri var. Bunu okursam çok bilgileneceğimi az önce dediniz ya hı hı. çevreden birisi çevreden ona önermiş. önermiş. Ben ona gittim o kitabı aldım. O yaklaşık yüzde doksanını bitirdi. Hala durur o sözlük ve oğlumun sözlük en azından sözlük dağarcığı gelişti. Gel işte, Ama de. onu bir romana zorlasaydım veya başka bir şeye. Hiç verim elde edemeyecektim. E, e o zaman biz hocam e, hani denir ya teklif var ısrar Israr yok diye. Yok. E, güzel bir teklif, prezentasyon, sunum. Sofrada da öyle değil mi? Yani biz ailecek elimizden gelen sofrayı donatıyoruz. O istediklerini zamanla alıyoruz. Ama önce kendimiz bence kitap okuma konusunda model olmamız lazım. Tabii Model olsak da çocuğun dediğim gibi bu işe yatkınlık ve heves de çok önemli. Tamam. Şimdi eğer çocuklarımızdan sonra e, ergenliğe geçen e, bireylerde en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi biliyorsunuz dürtü kontrol bozukluğu. Nedir bu dürtü Suça kontrol bozukluğu? Yani? Önce kötü davranışı yapıp sonra farkında olmak. Hmm. Ve bunun da sebebi çocukluktan itibaren başlayan dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğunun ergenlikte buzdağının gerçeğinin ortaya çıkması. İşte orada madde, suça çabuk bulaşma, okulu terk etme, sağlıksız ilişkiler kurma, işte bu ergenlik dediğimiz dönemde başlıyor. Tıbbi ve akademik yardımın psikolojik desteğinin en çok alınması gereken dönem işte bu zaman. Çünkü Çocukken her şey affedilir. Ama bir dönemden sonra hatalar affedilmiyor. Hem aile içinde hem de hukuk tarafından da affedilmiyor. Çocukken iki pataklıyorsunuz, iki ceza veriyorsunuz. Ailenin sistemine göre iş toparlanıyor. Ama toplumun içinde yaşadığınız zaman iki pataklamayla olmuyor. Hukuk da eğer işin içine girerse dürtü kontrol bozukluğu gerçekten ergenlerin en büyük sorunu ki şu anda yaşadığımız toplumda çocukların sınır kavramı yok. Çünkü ebeveyn sınır vermekte çok zorlanıyor. Sınır kavramı olmayınca da çocuk nerede durmam gereken nereden sonrası bana zarar verir onu bilemiyor. Çünkü e, aile onun isteğine göre hareket ediyor. Toplum o mutlu olsun diye hareket ediyor. Ebeveyn o mutlu olsun diye her önüne imkanı sunuyor. E bu imkanların sonu yok ki. Aile imkanları yapamadığı zaman işte o zaman çatışmalar başlıyor. Çünkü sınır zorlanmıştır artık. Çocuk sınırı bilmez ki sınırı size öğreteceksiniz çocuğa. Bunu ben sana sağlayamam. Yapabileceğim anca bu kadar. Peki bunu demek nasıl bir duygu? Bazıları yetersiz hissediyor, suçlu hissediyor ebeveyn veya var mı? E, tabii ebeveyn ki ebeveyn var. çünkü e, güçsüz hissediyorlar. Ama her şeyi yapabilmek e, ebeveynlik değil ki her çocuğa imkan sunmak ebeveynlik mi? Yapamayınca bunu kendini başarısız bir e, anne ya da baba gibi hissedebiliyor bu şey çok mükemmel anne diye bir kavram yok ki çok mükemmel baba diye bir kavram yok ki. Bir baba bana şöyle bir anekdot anlattı. Hocam benim çocuğum neden böyle ben 22 yaşında bir kooperatife girip ev almayı amaç edinip bunun için çalışmıştım. Ve 35 yaşında da iki evim olmuştu demişti. E siz çocuğunuza nasıl bir proje çizdiniz? E, üniversiteyi kazan Alfa Romeo alacağım. E, üniversiteyi kazanıp da Alfa Romeo'yı alan bir çocuk acaba kooperatife girip ev almayı hayal edebilir mi? İkisinin arasında nasıl bir fark var? Orada zorluklarla okuyan bir birey 20'li yaşlarda kooperatife girip ev almayı hayal ediyor. Çünkü o zorluklarla oraya gelmiş. Ama o çocuğuna üniversiteye gir sana Alfa Romeo alacağım diyor. Hadi o zaman 75-100 bin lira da Alfa Romeo'lar. Şimdi bu çocuk üniversiteyi bitirdiğinde babasından ne ister sizce? Ferrari istemez mi? İster. Ferrari kazanmayı düşünmez. Ferrari kazanmak için ben nasıl bir yol çizebilir mi düşünmez? Zaten orada imkanların onasından Ferrari'yi de ona sunabilecek bir babası vardır, bir ebeveyni vardır. Ve benim bu Alphromu hikayem çok bana ilginç gelmişti. Bana ee, Ebeveynlik benim çocuğuma ben nasıl yetişebilirim diye yetişemeyeceksiniz. Çünkü artık siz hala kooperatif döneminde kalmışsınız. Evet. İşte. Çünkü orada adam yalnızca kooperatif alabilecek kadar bir zihniyet. Ama çocuğun ufkunu açmış. Orada o yüzden sınırlar çok önemli. Çok iyi ebeveyn olacağım diye bir kavram yok. Çocuğuma her şeyi sunup iyi ebeveyn olabilirim kavramı Yeni neslin proje annelerinde babalarında var. Çocuğuma bütün her şeyin en iyisini sunacağım, en iyi okullarda okutacağım, en iyi gıdaları yedireceğim, en iyi kıyafetleri sunacağım. Sonra da en iyi veriyi bekleyeceğim. Böyle bir böyle bir matematik formülü yok. Yani hem yok. yatırım. Hem proje gibi görüyorlar. Tabii, proje. Bir de ben yiyemedim, ben yaşayamadım, ben tabii, okuyamadım. Tabii, tabii. Ve çocuğum okusun. Değil. Çocuk okumayınca da hemen heyyeleri gelebiliyor. İşte çatışma ne zaman başlıyor, o zaman başlıyor. Sana hayatımı sundum gibi başlayan kelimeler. E saçımı süpür ettim. Süpürge ettim. Senin için nelerden vazgeçtim. Sonra iki tarafta suçluk duyuyor. Çocuk ebeveyn benim yüzümden hayatını yaşayamadı. Ebeveynde ben buna bütün imkanları sundum, karşılığımı alamadım. Peki hem ebeveyn Hı. hem ergen e, hayatlarını yaşayarak nasıl uyum içinde yaş Hı. Hı. E, bir yaşam sürebilirler? İşte bir önce de söylediğim gibi farkındalık çok önemli. Farkındalık vicdanla gelişen bir şeydir biliyorsunuz. Ben annemi babamı üzüyorum. Hı. O ne hisseder? Ben Annem babamın istediği evlat olamıyorum. Ben ne hissederim? Bu vicdan muhakemesi o kadar güzel işlemeli ki. Doğru. Işlemeli ki size sunulan o zor dönemi siz de biraz farkındalığınızı geliştirerek yapabildiğiniz kadarını geriye sunabilmek. Bu kadardır. O vicdan muhakemesi ve farkındalığı geliştirebilmek. Yoksa biz diyoruz ki çocuklarımıza evet istemek hakkınız hayat çok güzel. Ama bir de farkındalığınız girsin. Benim babam bunu yapabilir mi? Bana bunu sunabilir mi? Tabii, doğru. Sunamıyorsa ben babamı nasıl güç durumda bırakırım? Ki ebeveynler ne kadar güç durumda kalıyorlar? Kesinlikle. Diyorsunuz. Kaldı ki bir ebeveyn anne baba var gücüyle çocuğunu yedirmek, için. içirmek hatta Aynen. Ferrari, Alfa Romeo bilmem ne almak için uğraşıyorlar yani. Düşünsenize. E şimdi e, hani... Çocuk Allah'ın kulu da anne babası eşeğin çulu mu yani? Bir insaf diye bir şey var yani. Daha sonra işte o yaşanamamış olgunluk döneminin öncünü çocuktan çatışma yaparak çıkarıyorlar. Senin için köle oldum, senin için şunu yaptım, senin için bunu yaptım. İki tarafta suçluk hissediyor. Birisi geçmişi için, birisi de ona sunulan imkanları imkanlar için. İki tarafta mutsuz alsın. İki tarafta birbirini gizli borçlandırıyor. Ne kadar güzel bir tarih tamam. bakın, gizli borçlandırıyor. Tabii, tabii. Beklentiler hep iki tarafta, ha. birisi iyi bir ebeveynim olsun, her istediğimi yapsın diye bekliyor. Ebeveyn de her istediğini sundum, bana karşımı ver diyor. Fakat yaşam bu kadar basit değil ki. Hastalıklar var. Zamanı doğru kullanamamak Hı. var, Çevre iş var. Başka parametreler var, var hocam. Yani Okul parametresi ki. var. Bakın şimdi Hı -hı. E, çocuğu çok aşırı korkan bir aile Hı -hı. sarsıp bak hiç diğer çocuklar Hı -hı. korkmuyor. Hı -hı. Sen niye panik atak yaşıyorsun, niye uçaktan korkuyor? niye Hı -hı. sınavdan korkup Hı -hı. deyip suçluyorlar. Çünkü ben sana her türlü imkanı verdim gibi. Dünkü e, yaşanan facia, yani bütün İstanbullara geçmiş olsun bu arada. Hani çocuk panik atak olur, travma yaşayabilir. İşte bir fobi sıkıntısı da dışarı çıkma fobisi yaşayabilir. Yalnız kalma korkusu yaşayabilir. Ama bundan dolayı çocuğu suçlamak yerine bir psikoloğa gelip hocam bizim bir iletişim, uyum... İşte kaygı, sosyal fobi, bir depresyon, bir mutsuzluk, bir çatışma yaşıyoruz deyip her ikisinin de uzman gözetiminde birbirleriyle tekrar yeni bir beyaz sayfa açmaları mümkün. Peki. Yine bir programımızın daha sonuna geldik. Peki. Değerli seyirciler tekrar yeni bir iş, yeni bir kariyer programında yaşamın sorunlarını çözmek Özellikle çocuklara, ergenlere ve ailelere ve okullara ve işletmelere bütün yaşamın her alanındaki müesseselere ve bireylere yardımcı olmak için uzman psikolog ve pedagoglardan ve uzman psikiyatırlardan mutlaka yardım almak lazım. Formül basit. Bir bir bilene sor, kafan güzel olsun, gönlün rahat olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir iş Yeni bir kariyer programında kalın, Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın. Görüşmek üzere efendim.